Oynayacağız arkadaşlar hemen gidiyoruz oyunumuza Hemen şuradan girelim girelim girelim nereye girelim Zoraya girelim Uzun video olacak ama neyse bir şey olmaz Hemen 18 saniye sonra başlıyor oyun şöyle ilerliyoruz Şuan başlıyor arkadaşlar Acaba hangi olacağız Abi şuna girmek işte <gülüyor> Ama almıyor herhalde Çok fazla kişi var ya Abi siz oraya nasıl sıkışmaya başlandınız ya Abi ya Allah O 59 saniye nedir ya Arkadaşlar Hemen oyun başlasın Evet arkadaşlar devam ediyoruz Şu anda başladı Bir dakika lan ben niye onları açmıyormuş Açtım bot Bot fena bir şey Çünkü i̇şte bundan bir şey çıkmıyor Bu Zaten hiç içme şey Şunları açalım biz Yok bir şey çıkmadı Ben en fazla şey seviyorum Diamondlar Şey çıktı laf çıktı İyi Bundan çıktı yok. Yok. Yok yine. Ulan ya. Diamond çıktı. Diamond karma çıktı. Çok iyi oldu arkadaşlar. Şunu atalım şöyle. Şunu alalım. Hemen şunları geçelim. Daha şey çıktı. Yok üstümüzü ver misin? Altın pantolon. Demir kalıç. iyi olur. Şöyle. Şöyle hemen hepsini keselim. Yani arkadaşlar konuşacak bir şey bulamıyorum. Yani haliyle. Lan ne oluyor? Heh, patladı bir şeyler. Ha fight. Ah ah ah. Adam neler atmış ya? Adam çıldırmış. Bize versene abiciğim. Ne oluyor? Geber lan. Allah. Yok be bir şey değilmiş. Arkadaşlar çıkıyor çıkıyor da. Ya çıkıyor da. Yani adamın bir şey çıksın. Ya çıktı yani. Şu diamondlardan ne fazla? Şu tam kesmeliye çıktı tamamdır. Tamamdır. Tamamdır. Tamamdır. Tamam. Şu diamondları almaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü yani bize de, of of. Fena şeyler çık, çıkıyor. Bacaklık var zaten Birine veririz lan bizim timden Bizim timden birine veririz Yine kılıç Lan bari Sanlıklara koyayım mı Alsınlar ipler Neyse arkadaşlar videoları Şey izleyin daha komik oluyor Böyle hiç komik değil böyle ikinci hızda izleyin fena oluyor videolarım Öyle böyle bak i̇ki yol ya, Hız var ya hızı içiye aldın öyle izleyin Fena oluyor gerçekten tavsiye ediyorum ben. Yani. Fena arkadaşlar ben öyle izledim. Fena yani bakın. Size söyleyeyim buradan. Söylemedi demeyin yani. Sonra demeyin bana niye böyle. Sesin çok kötü arkadaşlar. kötü olduğundan öyle diyorum. Tabii ki de zorunluluğunuz yok. Sesimi yani çekebiliyorsanız. <gülüyor> sesimi çekebiliyorsanız. Yani çekebiliyorsanız sesimi. Şey yapın. Aa bot çıktı lan. Allah'ım. Allah'ım sen bana sabır ver. Bot al gel. İyi. Şimdi at ya. Şunları alalım. Ha bak şurada line çıktı mı? Hemen diamond setimizi tamamlayalım şöyle. Gidip. Arkadaşlar hack fazla oluyor burada hackleri kapatmıyorlar herhalde yani. Abiciğim yani böyle de olmaz ki şimdi. Hackleri kapatacaksın. Ben sana ne yaptım ya? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Adama set verdik ya. Neyse bizim adamda. Ben tekrar yaparım da yani şimdi. Şurada bir diamond'ı ben alacağım. Hemen diamond, diamond var burada Abiciğim. şerefsiz. Gelme ya. kendimi öldüreceğim ya ben. nasıl? He tam izlenmiş. want to tell you so şunu şöyle alalım arkadaşlarımız biliyor <gülüyor> yemek yemek yemek şunu atalım kendimize ya arkadaşlar yemek de lazım bize yemekte geldi Allah'tan. bizim şu anda az paramız var az goldumuz var ilk gidip adam adam alalım biz. Birazdan birazdan adam olabiliriz. Gidip. Arkadaşlar birazdan adam olabiliriz gidip şuradaki diamond'da da kıracağım. Bot çıktı, bot çıktı, bot çıktı. Abi, Allah Şunu <gülüyor> Allah pelanıyor. Şimdi at. Tamamdır. Abi bitirdik ama. Allah razı olsun. Arkadaşlar dediğim gibi hızı 2'ye alarak izleyin. Daha iyi oluyor. Gel. Sol yayındaydım. Şu iki diamond varmış kalmışlar internete. Ha bizimçiler de çok yemekti ha. Bizim bu gold yer işte gri yer zenginmiş. Şıp verdi İyi iyi. Tam boş versinler biz sesimizi kalmayalım ya. Hadi selam şöyle. Yongdi. <gülüyor> Bunları bırakalım ya. Şundan şuraya teker teker bırakacağım arkadaşlar. Şunlar birşime yaramayacak. He bunlar yarayacak. yarayacak. Al. Bir aramayacak. Bu yarayacak. Lan bizim şey ölüyor. Gel lan buraya. Allah'ın belası. Allah'ın cezası. Siz kimsiniz oluyor oğlum? Siz gelin buraya. Lan yine dalıyorlar bak. Şerefsizler. Sen kimsin oğlum? Kim çöpek lan bizi? Kim çöpek lan? Sen kim çöpek? Sen kim çöpek? Neredesin? Öl lan artık Adamı adam öğrenmiyor ki adam ne kadar sekiz o canı kaldı Allah ım. sen yardım et şuraya sizlere bak ya Cık. lan gelin buraya ya. bütün şuraya sizler toplandı bize doluyorlar. Gel lan buraya. Allah'ım ben az. Gel gel buraya. Kapışalım. Ya ağlendik ya. Oğlum siz ne yapıyorsunuz ya. Sizin oyuncuyuz oyun ya. Öf ya. Çıkıyor mu ya ben? Çıkıyor mu ya? Gidelim şeye. Hemen buradan da bir kere daha girelim başkaya. Arkadaşlar hemen gidip gelelim. Biz özür diliyorum. Evet arkadaşlar başlıyor şu anda. Evet pardon. Şu an başlıyor arkadaşlar. Hemen şeyde başladık. Neydi ya? Şeyde. Neydi? Eflatun'da. Eflatun'da başladık. Eflatun takım olduk. Şöyle. Aa bize şey lazım. Yok, gel buraya. Of. Salan baştan çıktı şey. Elmas botu hiç çıkmıyor arkadaşlar. Baştan çıktığı iyi oldu. ye yeah. Adam kıracaktı ya. adamın elinden geldim kırdım. Ya. <gülüyor> Neyse. Aa, diamond çıktı. Diamond, diamond değil. Diamond çıkıyor. Diamond iyi. Bir dakika. Abi chestplate daha düşündüm. Bu ne ya? Yeter ya. Aa, aşağıda da var. Arkadaşlar aşağıda fena varmış be. Aşağıdakileri hiç görmedim ben he. Yuvarda varmış ya aşağıda. İyi iyi oldu. Abi şimdi de chestplate çıkmıyor. <gülüyor> chestplate. Gel lan buraya. Gel oğlum gireceksin çıkacaksın. Ne çıkar çıkar. Biraz havl olalım diamond. Ya da yaparız. Ne çıktı zaten? İşte iyi chestplate denince yani iyi bir geliyor akla. Chestplate denince takla. <gülüyor> akla. Hemen onun adı gelir. Diamond, diamond, diamond. Yok aslında diamond'ın adı gelmez de. Şeyin adı gelir arkadaşlar. Chestplate deyince. Demir, demir. Demir de gelir. Neden? Çünkü yani yapamazsın. Sen diamond chestplate yapamazsın. Arkadaşlar benim hiç diamond sesim olmadı. O kadar zamandır oynuyorum ama hiç diamond set yapamadım full. Hiç full setim olmadı. Arkadaşlar Sky varsa başlayalım. Sky varsa. Skyblock'a başlayalım mı? Yorumlara yazınız yorumlara yazınız. A bu başlayacağım ya. Niye? Kafalık çık, kafalık al. Tamam yarabbim ya. Şunun en sonunu zannediyeceğim arkadaşlar. Şöyle hemen şunu döküyorum. Zaten 13 abonemiz var. 13 arkadaş. Yani 13 arkadaşım var şu anda. Selamlar herkese. Şimdi şeyden aralar mısın Aa şey varsa yapabiliriz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ki? Sen kimsin? Oğlum? Sen, kimsin sen kim ya sen kimsin oğlum? Çek pişit. Sen buna kimselik, bisal, Oha adam yatan... Oha arkadaşlar Eki görüyoruz. İki görüyoruz. Aa, belası ya. çıkacağım ya. Mal. Oh. <gülüyor> Neyse. Şöyle hemen Mayutca. abone olmayı ve like atmayı bak kanala abone olmayı yani like atmayı video like atmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Atıp atın git çekiliş yapayım. Muhasebe çekilişi yapacağım. Büyük çekiliş. Muhasebe. Çok güzel bir çekiliş değil mi? Kalbe geleceksin. Tabii sınıftan birleş katılmışsa. <gülüyor> tabii yani sınıfta katılırsa birileri sınıfa gidelim hemen. Muhasebe hiç kargoya margoya Allah belanı versin Abi nasıl düşüyoruz biz ya oradan Allah'ım yarabbim ortaya gideceğim arkadaşlar eşyalarımı Ha Arkadaşlar bu market. gidelim diğerlerini Kıralım fight Arkadaşlar seçim işte ama Lan geldi Baba bak şeristler Neresiniz lan neresiniz oğlum gelin buraya Allah'ım belaları Siz Kimsiniz onu girmişler lan Ben nasıl gideceğim Gel buraya şerefsiz Sen gidip duruyorsun baba. benim canımı sıkıyorsun Gel buraya Hadi ya, Sen bundan çıkışıyor oğlum Gel önü düşeriz. Bunlardan çıkacağım lan. Oğlum var ya hepinizi bitireceğim. Ya. Hepinizi bitireceğim. Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar iki hızımda izleyin videoyu. Lütfen, lütfen iki hızımda izleyin. Çok komik oluyor öyle sesim. Ben denedim yani deneyip deniyordum. <gülüyor> Abi kızdığım zaman o kadar fena oluyor ki sesim. Yani abone olmanız yeter sesim. Tamam mı? O yüzden iki hızımda izliyoruz arkadaşlar. Bütün izleyicilerime buradan. Sesleniyorum. İki yüzümde izleyemeyen bizden değiliz. Tamam Net konuşuyorum. Şunları atalım ya. Abicim şunu atma da yani. At şunu. At şunu. At şunu. At şunu. At şunu, at şunu ya. Bu kalsın. Ya at ben kullanmıyorum. At. Arkadaşlar ezan okunuyor. Fazla şey yapmayacağım. Ses çıkarmayacağım. Ezan okunuyor çünkü. Şöyle. İp ip yok. Şunları at. Heh. Burası çöpük. Neyse yaksaydım. Lan bizimkine vurdular. Bizim Neresiniz lan? Neresi uzulmak Alan Niye bize Bak canımı sıkıyorsunuz bak. Aa, oğlum gol sen bittin oğlum. Sen bittin, ben girmeyeceğim lan. Nerede otüş ediyorlar lan? Bir dakika. Ya kaşura çıkacağım. Başarısızlar. Bu başarısız. Nereden çıktınız oğlum reis? Nasıl geldiniz yani o soru. Aaa. Şerefsiz. Abi şuradalar lan. Lan. E oğlum. Lan. Ha bizim adam. Abi ben gidiyorum. Abi hadi. Gidip Gold'a doyuyoruz lan. Gold'a gidiyoruz. İçinden geçip geri geliyoruz arkadaşlar. İçlerinden geçip geri geliyorum tamam mı? Tamam mı? Gold'a gidiyorum. Abi gel buraya içinizden geç. Aman oğlum. 4. Tövbeler olsun beni. Şimdi yani gel gel. Gel gel. Ya Allah'ım pelaz. Şerefsiz. Abi ister istemez oluyor yani. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. Bir şey olmaz. Neyse. Ben buraları geçeyim. Benim canım sıkıyor arkadaşlar. Canımı sıkıyorlar. Benim lan buraya. Sikimsiniz oğlum. Siz kime karışıyorsunuz? Siz gireyim musunuz? Sen gireyim misin? Geri zekalı. Geri zekalı düşüyor. Üzülü. Sikim köpek oğlum. Arkadaşlar basıyorum basıyorum. Gelin lan. Gelin lan. Oha adam basıyor. Adam vuruyor arkadaşlar. Kaçmamız lazım. Kaçmamız lazım. Vallahi belanız var. Gelin ben buraya. Gelin oğlum. Adam adam mısınız siz? Adamlarmış. <gülüyor> Adamlar ne yapayım? Abi? Arkadaşlar yani kaçmıyor. Oğlum 28 nedir ya? Abi benim her girdiğim takım... Ya, random bir daha seçmeyeceğim arkadaşlar. Bir random seçmiyorum. Benim her takım mal. Her girdiğim takım mal. Yani haksızlık olmasın diyorum. Böyle random gireyim diyorum. Şu golda gitmek istiyorum ya. Bir kere. Bir kere golda gitmek istiyorum. Gerçekten Bir kere golda gitmek istiyorum ben. Ben bir kere bak bir kere. Gere golde gidip. Geri gideyim. Allah. Habşamın. Lan Blaze. Alırım. Gel lan buraya. Adam mısın oğlum sen? Çek başımı alırım oğlum seni. Adam mısın lan sen? Sen kimsin oğlum? Sen çimi çekin yapıyorsun oğlum. Sen sen sen hiçsin çok kötü. Sen gel buraya. Ne oluyor? Abi öldük ya. Abi öldük. Evet arkadaşlar devam devam devam. Az önce çıkan şey yüzünden özür dilerim. Yani şey çıktı çıktı özür dince. Yani şey, Onun için özür dilerim. Şu an buz buğularım. Buğularım. Bir şey çıktı orada. Lan. sen bana sana Sesi iyi <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Videoyu bitirelim mi? Devam edelim devam devam devam 20 dakikalık olmuş 20 dakika olmuş ama bir şey olmaz devam edelim. Glüten. Gel buraya. sen az önce benim. Siz az önce beni öldürdünüz mi? Abi bizi alacaklar. Alacaklar. Hayır Hadi abi hadi. Doğ, hadi doğru doğru doğru doğ. 11 11 nedir? 11 nedir abiciğim? Adamlar geldi. Hadi abi hadi abi. Abi Allah cezanızı versin. Gel lan buraya. Gel oğlum sen kim köpek? Aşağı şey, işte gel. gel. lan Yukarıda biri var herhalde. Yok. Yok. Şuna doğru öldüreyim. Ama, 뭘 bildim kafamda. Abi sen niye kaçıyorsun ya bundan? Bu bizden güçsüz. Niye kaçıyorsun? Ki sen buna. Ya Allah'ım ya Rabbim. Neşe eğlendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video bu kadar görüşmek üzere.